Evet, hadi birkaç eşitsizlik grafiği çizelim. Diyelim ki y küçük eşittir 4x artı 3. x'ye koordinat düzlemimizde bu eşitsizliği sağlayan bütün x ve y noktalarını göstermek istiyoruz. O zaman iyi bir başlangıç noktası bu eşitsizliği küçüktür ve eşittir olarak ikiye bölmek. Çünkü y'nin 4x artı 3 eşit olduğu durumun grafiğini çizmeyi biliyoruz. Zaten küçük eşittir demek, y 4x artı 3'e eşittir ya da 4x artı 3'ten küçüktür demekle aynı şey. y eşit de olabilir, daha küçük de olabilir. Bu ikiye bölme işlemini şimdi örnekte yapmamın nedeni ise eşittir durumunun grafiğini kolayca çizebiliyor olmamız. Şimdi grafiğini çizelim. Bu benim dikey eksenim olacak, yani y ekseni, bu da benim x eksenim tam burada. Bu denklemin y eksenini kestiği noktayı biliyoruz. Denklem ekseni y eşittir 3'te kesiyor. Yani sıfıra 3 noktası doğrunun üzerinde. Aynı zamanda eğimimizin 4 olduğunu da biliyoruz. Ve bu da demek oluyor ki, eğer pozitif x yönünde bir birim gidersek, Pozitif y yönünde 4 birim gideceğiz. Mesela 1, 2, 3, 4. Tam burada olacak ve bu bilgiler bir doğru çizmek için kafi. Tabii negatif x yönünde de gidebilirdik. Peki negatif x yönünde 1 bir birim gitseydik ne yapacaktık? Negatif y yönünde de yani aşağıya doğru da 4 birim giderdik. Onu da yapalım. 1, 2, 3, 4... Ve bu da doğru üzerindeki bir nokta olacak, değil mi? Doğruyu en iyi şekilde şimdi çizmeye çalışırsam, işte buna benzeyecek. Yani buna benzer bir şekli olacak. Bu bir doğru olduğundan tabii ki düz olmalı. Neyse, mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bu çizdiğimiz grafik, y eşittir 4x artı 3'ün grafiği oluyor. Şimdi küçük türün ne demek olduğunu düşünelim. Doğru üzerindeki tüm bu noktalara eşitsizliğe uyuyor. Ama daha fazlası da var. Biz sadece buradakileri çizdik. Peki, y'nin 4x artı 3'ten küçük olduğu durumlar, onu ne olacak? Şimdi bunun ne olduğu hakkında biraz düşünelim. x'e bazı değerler verelim. Mesela, mesela, mesela x'in değeri 0 olduğunda eşitsizlik ne çıkacak? x 0'a eşit olunca, y 0 artı 3'ten daha küçük olmalı. Yani y küçüktür 3 x eksi 1'e eşit olduğunda peki bu ne demek oluyor? 4 çarpı eksi 1, eksi 4 eder ve eğer bu değere 3 eklenirse eksi 1 olur. Yani y eksi 1'den küçük olmalı. x 1'e eşit olduğunda ne olur? 4 çarpı 1, 4'tür. 3 ekleyince de 7 olur. Yani y, 7'den küçük olacak. Şimdi en azından bu noktaları grafikte bulmaya çalışalım. Yani x, ilk bunu çizelim, x 0'a eşitken, y 3'ten küçük. Sonuç olarak, buradaki bütün bu noktalar, yeşille gösteriyorum, eşitsizliğe uyuyor. Eğer buradaki noktaya bakarsak, x eksi 1 olunca, y eksi 1'den küçük olmalı. Yani y, aşağıdaki bütün noktaları içermeli x 1'e eşit olduğunda, y de 7'den küçük olmalı, yani yine aşağıda kalan bütün noktalar. Ve genel olarak, herhangi bir x değerini alırsanız, diyelim ki bu x değerini aldınız, 4x artı 3'ü x değerini yerine koyarak hesapladığınızda doğru üzerindeki noktayı buluyoruz. Bu, x çarpı 4 artı 3 demek oluyor. Bu durumu sağlayan y değerleri için, y bu doğru üzerinde ya da doğrudaki değerden daha küçük olabilir. Yani doğrunun altında. Bu işlemi bütün muhtemel x değerleri için yapsaydınız, sadece doğru üzerindeki y değerlerini değil, doğrunun altında kalan bütün noktaları da bulmuş olacaktınız. Sonuç olarak eşitsizliğin grafiğini çizdik. 4x artı 3 doğrusu ve altında kalan taranmış alan. Eğer bu doğru sadece küçüktür olsaydı, küçük eşittir olmasaydı, o zaman 4x artı 3 doğrusunu dahil etmeyecektik ve bunu da kesikli çizgi kullanarak gösterecektik. Yani eğer y küçüktür 4x artı 3 doğrusunu çiziyor olsaydık, çünkü şu anki durum için kesikli çizgi kullanmak doğru değil, o zaman çizdiğimiz doğru dahil olmazdı. Sadece alt kısmı göstermiş olurduk. Bir tane de bunun gibi soru yapalım. Şimdi diyelim ki eşitsizliğimizde y eksi x bölü 2 eksi 6'dan büyüktür. Bu sorulara başlarken yapılacak en doğru şey, en akıllıca şey hemen denklemin grafiğini çizmek. Ben de öyle yapacağım ve hemen y eşittir eksi x bölü 2 eksi 6 denkleminin grafiğini çizeceğim. Bu dike eksen, y eksenimiz dedik x ekseninde yatay eksenimiz, y eksenini kesen noktamızın eksi 6 olduğunu biliyoruz. Yani 6 birim aşağı ineceğiz. Ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, eksi 6. Eğimimiz de eksi 1 bölü 2. Şurada bir x olmalı. Eksi x bölü 2, eksi 6. Eğimimiz eksi 1 bölü 2, yani sağ 2 birim gittiğimizde aşağıya 1 bir birim gideceğiz. Sağa 2, aşağı 1. Yani mesela x eşittir eksi 2'ye gidersem, y ekseninde de 1 bir birim yukarı çıkmalıyım. Evet, denklemimizin doğrusu o zaman böyle gözükmeli. Bu çizdiğimiz y eşittir eksi x bölü 2 eksi 6'nın grafiği oldu. Eşitsizliğin bizden istediği şey büyük eşittir değil. Sadece eksi x bölü 2 eksi 6'dan büyük olan y değerleri. Aynı mantığı kullanarak x değişkenin aldığı herhangi bir değer, mesela şu x'i seçelim, eşitsizliği yani eksi x bölü 2 eksi 6 büyüktür, y'yi sağlayabilmeli. Eğer eksi x bölü 2 eksi 6'yı Herhangi bir x değeri koyarak hesaplarsak, çizdiğimiz grafiğin üzerinde bulunan bir noktayı bulmuş oluruz. Ama eşitsizlik bizden, doğru üzerinde bulunan y değerlerinden daha büyük olanları istiyor. Yani bulduğumuz bu nokta, bizim eşitsizliğimizi göstereceğimiz grafiğe dahil olmamalı. Eksi x bölü 2 eksi 6 eşittir y değerlerini grafiğimize dahil edemeyiz. Ama büyük olan bütün y değerleri grafiğimize dahil olmalı. Grafik aynı zamanda seçilen herhangi bir x değerinin verdiği sonucu barındırmak zorunda. Bu x'i alalım. Eğer eksi x bölü 2 eksi 6'yı hesaplarsanız doğru üzerindeki noktayı bulacaksınız. Mesela bu noktayı. Eşitsizliği sağlayan bütün y değerleri bu noktanın üzerinde kalıyor olacak. Sonuç olarak, bu eşitsizliği sağlayan bütün y değerleri veya bütün koordinatlar, bu doğrunun üstünde kalan alanda olacak. Tabii ki çizdiğimiz doğruyu dahil etmeyeceğiz ve bunu göstermek için de doğruyu kesik çizgili şekilde gösteriyoruz. Yani çizdiğim bu düz, dümdüz doğruyu kesik çizgili bir hale çevirmem gerekiyor. Çizgiyi şimdi aralıklı olarak silersem, istediğim şekle getireceğim. Ve bu şekilde eşitsizliğin grafiğinde bu noktadaki noktaların dahil olmadığını göstermiş oldum. Denklemimizi sağlayan bütün değerler sarıyla taradığım alanın içerisinde. Güzel.